Merhaba Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün Barış var yanımda Saçlarını keseceğim ama normalde Hep yanları Normal makine uçlarıyla alıp da Uç takıp da alıyordum Uzun zamandan beri galiba benden ile ve tarakla saç kesimi istiyordunuz Sadece yanları keseceğiz Üstleri bırakacağız Sadece tarak ve makine Kesim bugün böyle yapacağız. Şimdi daha fazla uğraşmadan isterseniz hemen makine ve tarak kesimine başlayalım. Gençler, ilk önce şu kulak arkalarını alıyoruz. Şuradan tarağı soktuktan sonra burayı böyle zaten fazlalık çıkıyor. Buna göre kat vereceğiz saça. 0'da yarım da değil. Buradan giriyoruz. Köşelemesine Saçta buradan da alıp Bakın fazlalıklar çıkıyor zaten. İlk önce dikleri alalım. Bakın gördüğünüz gibi böyle kesmeye başladık. İnce ince yavaş yavaş yukarı doğru kat vererek çıkıyoruz. Kulak arkalarına aldık. Yukarı doğru tekrar kat. Bakın buralar çıkıyor. Makinenin köşesiyle yukarı doğru kat verip böyle alıyoruz. Gördüğünüz gibi Tekrar devam. Buradan da böyle alarak yukarı doğru hafif hafif kat vererek saçı kat çıkıyoruz. Dipten girelim. Alıp yukarı doğru. Bakın fark ediyorsanız hep makinanın köşesini kullanıyorum. Ortasıyla girmiyorum saçı. Böyle keserek burada fazlalık oluşuyor ya onu en son şu sistemle yaparak zaten buradaki izi kaybedeceğiz. Buradan böyle girerek gördüğünüz gibi ikisinin kombinasyonu aynı gidecek. Bak gördüğünüz gibi aynı yere geliyor saç. Burada kesiyoruz. Aldınız. Burun kesin. Makineyi böyle böyle böyle yukarı doğru vura vura değil. Tek seferde. Saç alıp Yukarı doğru çıkıp bırakıyoruz. Ben size yavaş yavaş gösteriyorum. Bakın buradan girdik. Aldınız. Bu sistemden devam. Tekrar köşeden alarak ve tarağın da köşesini kullanarak yukarı doğru katı veriyoruz. Hep makinenin ucu ve tarağın arkası. Kullanma stilimiz böyle. Sizin de kullanmanız böyle olacak. Bu tarafa geldik. Saçın bu tarafına geldiğimiz zaman bu sefer tam tersi. Başa geliyoruz. Baştan alıp yukarı doğru. Yani şöyle çaprazlamasına. Buradan giriyoruz saça. Çaprazlama olarak gidiyoruz. Bu köşelere geldiğiniz zamansa tam tersi. Gördüğünüz gibi böyle böyle saça makineyle katı verebilirsiniz. Bakın mesela burada fazlalıklar çıkıyor. Fazlalıkları böyle alarak yok ediyoruz. Bu arada benim videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Ayrıyeten bildirim çanını açmayı da unutmayın. Bakın gördüğünüz gibi gençler. Saç nasıl geliyor? Bu ilk partimiz. Şimdi ilk buraları böyle bir geçtik. Şimdi yapmamız gereken olayını o yanları bir inceltmemiz lazım. Onun için de yani çizeceğiz şu etrafı. Yine makinayla. Tabii en sonunda ben size sadece bu seçi komple makineyle kesmeyeceğim. Makasla da göstereceğim. İkisini de öğreneyim diye. Şu kulak arkalarını bir güzelce alalım. Enseler noture olacak. Burayı güzelce aldık gençler. Ondan sonra bu tarafa geliyoruz. Favori çizmeyi unutmayın. Kulak arkalarını güzelce alalım. Burayı da böyle çevirelim. Ondan sonra buraları alalım. Ve enseleri de böylece ense köklerini yan taraflarını almış bulunduk. Bunları da temizlediğimize göre. Ondan sonra gençler işte şimdi size Zor bir şey öğreteceğim. Makine ile Naturalize. İşte bak bu gerçekten zor bir işlem. Bunun için yarım alın. Bilmediğiniz için ben size rahat yapabilirim diye yarımla başlayın. Girdiğiniz zaman Fazla yukarı çıkmadan natural enseyi yapabilirsiniz. Bakın çok fazla yukarı çıkmıyorum. Sadece diplerde oynama yapıyorum. dipleri inceltiyorum. Mesela burada saç bu tarafa doğru çıkıyor. Biz bunu bu şekilde almamız lazım. Böyle. Ve gördüğünüz gibi gençler bu taraf bitti. Şimdi bundan sonraki yapacağımız işlem tamamen sıfır alacağız. Çekin bunu sıfıra. Aldıktan sonra şu köşeleri ve altları buraları incelteceğiz. Hatta tarağı da değiştirelim. İnce tara alıyoruz. İnce tarakla güzelce buraları böyle yiyerek Notürel ensenin katmanını yapmış bulunuyoruz. Yapıyorsunuz. Çok fazla çıkmıyorum. Sadece dikten temizlik yaparak enseleri ayarlıyoruz. Ve fark ediyorsanız tarağın köşesi ve Makinanın köşesini kullanıyorum. Ondan sonra bu altları böyle alarak gördüğünüz gibi natural ense çıkmış bulundu. Ondan sonra da zaten makineye böyle bir tık yapalım. Şu köy bu altları da şöyle bir incelttiğiniz zaman şu pisliklerden Buralarda ayarladığımız zaman makine makineyi uç takmadan bile tarakla naturalense işlemi bu kadar basit gördüğünüz gibi naturalense bitirdik bile bu sizin işinize yarar hem İş yaparken tarak makas kombinasyonunuz, tarak tarak makine kombinasyonunuz ve tarak makas kombinasyonunuz da gelişir. Daha az hata yaparsınız saç keserken. Şimdi gelelim makas kesimine. Şimdi ben zaten buraları ile almıştım. Ondan sonra bir kontrol em açılı girdik. Şuradaki fazlalığı alarak yukarı doğru kat vererek çıkıyoruz. Çok fazla yukarıda değil zaten. Aldığımız yer belli. İzi kaybettiğimiz yer, yer de belli. Siz benden makas kesimi istediğiniz için yapıyorum. Bakın yavaş olarak da göstereyim. Buradan girerek kaldırarak tarakla makası yukarı doğru aldığımız zaman zaten ben makinayla izleri almıştım. Ama siz hafif bir çok minik bir izler var. Onları Kaybedebilmek için size gösteriyorum. Burayı böyle aldıktan sonra yukarı doğru bakın. Şu şekilde tara yukarı doğru kaldırarak yavaş bir şekilde böyle çıktığınız zaman izler kayboluyor. Gördüğünüz gibi. Makası tutuş şeklinde unutmayın. Hafif çapraz. Böyle yukarı doğru Bakın gördüğünüz gibi izleri kaybediyoruz. Gençler dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın dedim. Ahiretten benden istediğiniz videolar var ise benim şahsi instagram hesabım var. Halim.altankinkal ve bir de iş adresim var. Salon Halim Kinkav Official oradan da beni takip edebilirsiniz oradan sormak istedikleriniz varsa oradan da bana sorularınızı sorabilirsiniz takip etmeyi beni unutmayın bildirim şanını açın ve yeni gelen videolardan haberdar olun lütfen bakın gene yavaş yavaş kesiyorum size bakın makasın duruşunu görüyorsunuz değil mi bak? yani düz değil şu pozisyonda. Yukarı doğru. Kestiğiniz zaman zaten izi de katı da belli olarak belli ederek verirsiniz saçı. Gördüğünüz gibi gençler. Biz üstleri kesmeyeceğiz. Barış Bey istemedi. Saçın üstlerini uzatacakmış paşamız. Ondan size böyle bir kesim yapıyorum. Evet gençler. Bakın şurada ne var? Bak fazlalık var görüyor musunuz? Ucunu kullanarak burayı aldığınız zaman burası da kayboluyor. Evet gençler. Makineyle aldım. Makasla da toparladım. Ve işlem bitti. Tam olarak bitmedi. Şöyle bir gel. Gel, gel, gel, gel. Bakın şimdi. Mesela ne oldu? Buraları aldık ama burada saçta boğum bıraktık bak. Görüyorsunuz değil mi bak boğumları. Bunu da çok hafif üstünden geçerek bakın. Yukarıya çıkmadan şöyle aldığınız zaman kayboluyor. Gördünüz mü? Evet, geçer. Gördüğünüz gibi saç kesimimiz böyle. Yanları makas tarak aldım. Pardon, makas tarak değil, makina tarak. Biliyorsunuz oğlum, ben bu konuşmaları biraz fazla yapamıyorum. Siz zaten beni böyle seviyorsunuz. Karıştırıyorum ben. Makineyle tarakla yanları aldık. Makasla da hafif bir izleri toparladık. Enseyi natural yaptık. Onu da makineyle yaptık ama. Yani uç takmadan öğrenin diye. Öyle yaptık. Aha üstleri de böyle bırakıyoruz. Bak, böyle, böyle, böyle, böyle. böyle üstleri bırakacağız bunun. Evet, yani kesin bu. Ha, bitti. Değil Barış? Bitti. Biz bu kadar. Bizim işimiz bitti. Saç kesin bu kadar? Barış hadi selam söyleyelim. Gençler dikkat edin kendinize. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet görüşürüz.